Vakitler. Oo, i̇yi geçeceğim. Aynen. Evet. Evet Erkan Bey herhalde şey hazır sunum. Dinliyoruz. Saygıdeğer Oturum Başkanı kıymetli hocalarım. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Biz çalışmamızda imam maturidinin tevilatül Kur'an'ında kaynağı tespit edilemediği söylenen bazı mevkul rivayetler üzerinde bir değerlendirme yaptık. Bunun çalışmasını e, sunacağız. E, öncelikle konumuzun Kapsamı şudur, Maturidi'nin tevilat Kur'an isimli tefsirini Türkiye'de yapılan Darül Mizan tarafından yapılan ve Bekir Topaloğlu, Ahmet Vanlıoğlu hocalarımızın başkanlığında Türkiye'de yapılan tahkikinde bazı mevkuf rivayetlerin kaynağını tespit edilemediği söylenmiş. Biz bu konuyu çalışma ihtiyacı hissettik. Yine bu konunun kapsamı da yani mevkuf rivayetler bağlamında biz konuyu ele aldık ve bu konuyu çalıştık. Biz bu çalışma ile kaynağı tespit edilemediği söylenen rivayetlerin kaynaklarının gerçekten olup olmaması iddiasını konu ettik. Yani şöyle, e, acaba tahkikten kaynaklı bir problem olmuş olabilir mi? Yani tahkik, tahkik yapan hocalarımızın erişemediği bir veya gözden kaçırmış olduğu bazı e, rivayetler var mıdır? Bunun üzerine bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik, bunun üzerine çalıştık. Yani bu rivayetlerin gerçekten aslı var mı yok mu bunun tespiti üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Yine bu çalışma bağlamında Türkiye taktikinde kaynağı tespit edilemediği söylenen rivayetlerin tespitini hedefledik. Ayrıca meskul rivayetler bağlamında yani bu mevkuf rivayetler bağlamında İmam Maturidi'nin rivayetleri kullanım keyfiyeti. Yani İmam Maturidi bu rivayetleri nasıl inceliyor veya kabul ediyor mu? Reddediyor mu? Ee, ya da bu rivayetleri nasıl sunuyor? Buna dair bir e, incelemede bulunduk. Çalışmanın öneminden bahsedecek olursak, e, kullanım keyfiyetini ortaya koyması bakımında, yani maturiliğinin kullanım keyfiyetini ortaya koyması bakımında bu rivayetlerin incelenmesi gerekiyor. E, ayrıca kaynağı tespit edilemediği söylenen rivayetlerin kaynak tespiti de önemli. Çünkü baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla İmam Maturidi rivayeti naklettikten sonra çoğu zaman bu rivayeti ayetlerin delilinde, ayetlerin açıklamasında delil olarak kullanıyor. Ayeti açıklıyor, ardından rivayeti naklediyor. Yer yer bu rivayeti kabul ettiğine dair bazı işaretlerde de bulunuyor. Biz bu çalışma ile işte Türkiye'de yapılmış olan taktikin boşluklarını doldurmayı ve alana bir nebze olsun katkı sunmayı hedefledik. Çalışmamızın yöntemi şu şekilde. Biz ilk olarak kaynağı tespit edilemediği söylenen bu mevkuf rivayetleri bu yapılan Darül Mizan'ın yapmış olduğu taktik bağlamında, Türkiye taktiki bağlamında dipnotlardan araştırdık. Daha çok bunlar ''Lem ecidhu'' ''Lem ecidhu bihâdel lafli'' gibi ifadelerle dipnota aktarılmış. Onları biz tespit ederek bu mevkuf rivayetleri ayıkladık. Daha sonra Yapılan tahkikleri de göz önünde bir değer, bir değerlendirme aldık. Bir hocamız tarafından bir tavsiye aldık. O da tahkiklerin değerlendirilmesi, yapılan tahkiklerin de acaba daha önceden yapılmış olan tahkiklerde bu rivayetler var mı yok mu bunları inceleseniz güzel olur gibi bir tavsiye aldık. Bu bakımdan bu üç, üç tane tahkiki var asıl itibarıyla. Bu doktora doktora yapmış doktor Muhammed Mustafyur Rahman'ın bir çalışması var. Biz bu çalışmayı e, dikkate almadık bu taktiki. Çünkü e, Tenkitli Neşir diye bir Murat Sülün hocanın bir e, makalesi var. O makalede de Bekir Topaloğlu hocanın bu çalışmanın çok zayıf kaldığı yönünde bir tespiti var. E, o, yön, o bakımdan biz bu e, taktike çok fazla bakamadık. Ancak Fatıma Yusuf El-Hıyemi taktikiyle Baserlun taktikini inceleme fırsatı bulduk. Fatıma Yusuf El-Hıyemi'nin taktiki ile Baserlun taktikini tahkikinde, Türkiye tahkikinde e, yer alıp onlarda yer almayan bazı rivayetlerin olduğunu gördük. Daha çok e, Basallum tahkiki bazı rivayetleri hiç vermemiş, atlamış. E, Fatıma Yusuf El-Hıyami tahkiki ise bu bakımdan biraz daha e, Türkiye tahkikine yakın. Ama şunu gördük, Türkiye tahkiki Darül Mizan tarafından yapılan Bekir Topaloğlu'nun, Hocaların yapmış olduğu bir heyet tarafından yapılan bu taktikin oldukça başarılı olduğunu gördük. Çünkü onların Fatıma Yusuf El-Hıyemi taktikiyle Basallun taktikinde esas aldığını, bazı yerlerde birebir aynı nakilerde bulunduğunu gördük. Ama Türkiye taktikinde olmayıp da Fatıma Yusuf El-Hıyemi ile Basallun taktikinde rivayetleri taradığımızda tespit edemedik. Buralarda bazen rivayetlerin hiçbir şekilde olmadığını, hiçbir şekilde tipçoklarının da verilmediğini görmüş olduk. Yine biz bu çalışmamızın kaynak araştırmasında Maturidi'nin rivayetleri kullanım keyfiyetini, elde edilen verilerin analizini yaptık. İmam Maturidi bu rivayetleri nasıl kullanıyor, ne şekilde veriyor, rivayet kullanım keyfiyeti, rivayeti nasıl sunuyor, temriz sigasıyla mı sunuyor, yoksa daha farklı şekillerde manel rivayette mi bu şekilde bunları tespit ederdik. Öncelikle bu çalışmamızda çalışmanın kaynaklarından bahsedecek olursak e, rivayetlerin çoğunun yani yüzde 98 99luk kısmının e, yani mevkur rivayetler bağlamında söylüyorum tabii ki bunu e, hadis olduğu görülüyor, hadis şeklinde alakalı olduğu görülüyor. E, bu yüzden biz temel hadis kaynaklarını esas aldık. Araştırmamızın araştırmamızı kaynaklar arasında bunlar var. Yine İbn Ebişeybenin Musannafi oldukça İşimizi gördü bu alanda. Çünkü İbni Ebi Şeybe'nin musannefi biliyorsunuz merfu, mevkup ve maktul rivayetleri içermesi de gerçekten çok değerli, kıymetli bir eser alanda. Mevkup rivayetler bağlamında da çalıştığımız İbni Ebi Şeybe'nin musannefinde bu rivayetlerden bazılarını tespit ettik. Yine Taberi'nin Camiol Beyanı ve diğer Taberi'nin kitapları da bizim için bir kaynak oldu. Rivayet Müktesebatı'nın yansıtma, yansıtması hasebiyle yine aynı şekilde e, Rivayet Müktesebatı'nın itibaren diğer eserleri tarama fırsatı bulduk. E, yine aynı şekilde elektronik kaynaklar, e, şamili olsun, diğer farklı hadis araştırma kaynaklarından da e, yararlandık. Sonuçlarımızı söyleyecek olursak, ee, bu rivayetlerden bir kısmı tevvilat Kur'an Kur öncesinde, e, öncesinde yazılmış olan kaynaklarda bulduk. Yani bunu diye, İmam Maturidi bu kaynaktan alabilmiş olabilir, bu kaynaktan almış olabilir diyeceği kaynakları tespit ettik. Bir kısmı bu. Bu ayrımı yapmamızın sebebi şudur. Buna da değinmem gerekiyor. Ee, Türkiye'de yapılan tahkik de, Normalde tahkik yapılması e, Maturidi'nin bu rivayeti nereden aldığının tespiti yapılması. Yani Maturidi, İmam Maturidi bunu nereden almıştır gibi bir e, kaynak araştırmasına e, gidilmesi gerekir. Normalde tahkikte bizim e, aradığımız e, budur. E, fakat muhakkiklerin yaptıkları çalışma gerçekten çok takdire şayan. E, Maturidi öncesi sonrası ayrımı yapmadan. İmam Maturidi'den sonra da. Kurtubu, Kurtubi olsun, Semerkandi olsun, yahut Firuz Abadi'nin Temvirul Mikbas isimli eseri olsun, pek çok yerde bunlardan kaynak verdiklerini, bu rivayetlere diplot attıklarını gördük. Biz de bu bu sebeple bunları ayırma ihtiyacı hissettik. Yani tevilat öncesi kaynaklarda bulabildiklerimiz, tevilat sonrasında yine muhakkiklerin yok dediği, kaynağı tespit edilemediği dediği ama tevilat Kur'an'dan sonra yazılan eserleri de inceleme fırsatı bulduk. Bir kısmını dediğimiz gibi tevvilat Kur'an öncesinde Maturiti'nin kaynağı olabilecek Taberi gibi İbn-i Ebi Şeyben'in Musanneti gibi eserlerde tespit ettik. Bir kısmını da e, tevvilat Kur'an'dan sonra yazılan eserlerde senetli şekilde nakled nakledildiğini gördük. Burada senetli şekilde yazmamızın sebebi de şudur. E, İmam Maturiti rivayetleri naklederken tahkikte de görüldüğü gibi e, senet kullanmıyor. An Abdullah İbni Abbas An İbn Umar diye e, bu şekilde rivayetleri naklediyor. Senetli şekilde rivayeti bulduğumuz takdirde İmam Maturidi'den sonra yazılmış eserlerde bu eserlerin İmam Maturidi'den bu rivayeti almamış olduklarına olduklarının bir göstergesi olacağı şeklinde düşündük. Yani bu kay, bu rivayeti bu kaynak İmam Maturidi'den almamıştır. Çünkü İmam Maturidi senetli şekilde nakletmiyor. Dolayısıyla İmam Maturidi'nin henüz ulaşılamamış, gün yüzüne çıkmamış bir Rivayet kaynağı vardır gibi bir bilgiye ulaştık, olabilir gibi bir bilgiye ulaştık. Ee, o yüzden bu bilgi de önemli. Yine rivayetlerin, bu mevku rivayetleri incelediğimizde rivayetlerin ekserisinin İbn-i Abbas'a nakledildiğini gördük. Aynı zamanda i̇bn Mesud rivayetleri de kıraatler hususunda delil olarak zikredilmişti. Bir diğer husus, mana ile rivayete dair bulgular. Ee, Şöyle ki İmam Maturidi rivayetleri naklederken e, bakıyoruz, hadisleri çok çağrıştırıyor, hadisleri andırıyor. Yani çok yakın manalı olarak zikrediyor. Aynı lafızlarla değil ama farklı lafızlarla aynı manayı ihtiva eden e, rivayetler naklettiği görülüyor. Ben buna burada bir örnek vermek isterim. E, diyor ki İmam Maturidi, tevbete اللّٰهُ لِلْعَبْدِ تَوْبَةَ اِلَا اَنْ يَتِيَهُ maut yani Allah Teala ölüm gelinceye kadar tevbeyi açmıştır. Tevbe kapısını kula açık bırakmıştır. Diyor. Böyle bir imayla anlatmak Biz baktığımız zaman hadis mecmualarına baktığımız zaman aslında şu hadis meşhurdur. "Men tallaha yakbalu abdi.